Sağlar, uzun bir aradan sonra haftalık yorumları çekmeye karar verdim. 13-19 Mart haftasını değerlendireceğiz sizlerle birlikte. Geçtiğimiz hafta itibariyle bir dolunayımız vardı. Başak Burcu'nda meydana gelen, e, oldukça sert, aslında gergin, e, kendimizi fark etmemizi sağlayan, e, kolektif olarak tabii ki ee, zorlukların yaşanmaya devam ettiği, farklı zorlukların, farklı sıkıntıların, belirsizliklerin, kafa karışıklığının bilhassa ön plana çıktığı bir haftaydı. Ee, artık bu hafta itibariyle yavaş yavaş e, bu dolunayın etkilerini üzerimizden atmaya başlıyoruz. Ve bu haftaya başlamadan hemen önce hafta sonu itibariyle e, Juno'nun Boğa Burcu'na geçişi ve Jüpiter-Şiron kavuşumu ile beraber aslında bu haftaya e, enerjileri biraz daha değiştirerek, biraz daha yenileyerek e, gerçek ve bütüncül bir şifa enerjisini Aktive etmeye başlıyoruz. Tabii Juno Koç burcundayken ilişkilerde biraz daha doğrudan, cüretkar, cesur veya aceleci davranabildiğimiz e, süreçleri deneyimledik. Şimdi ise Juno Boğa burcundayken ilişkilerde biraz daha güvenin, sadakatin e, sahip olabilmenin, ait olabilmenin e, önemini de fark etmeye başlayacağız. E, özellikle Topraklanmak için, ilişkilerde e, belli bir zemin oturabilmek için de oldukça önemli bir e, durum olacaktır e, Juno'nun Boğa Burcu geçi. tabii ki yalnızca bu hafta etkili değil, e, önümüzdeki süreçte e, uzunca bir süre boyunca etkili olacaktır. Ve akabinde Jüpiter-Şiron kavuşumu, Koç Burcu'nun orta derecelerinde zaten buna dair bir video paylaştım sizlere. Bu kavuşumla beraber de aslında... Yaklaşık 12 yıl önce yaşamış olduğumuz, Kova burcunda yaşamış olduğumuz Jüpiter-Şiron kavuşumuna benzer bir kavuşumla belki de en çok yara aldığımız taraflarımızı fark ederek kendimizi bütüncül bir iyileşme sürecine almamız ve bu alanda kendi benliğimizi, bireyselliğimizi, varlığımızı, belki fiziksel görünümümüzü, belki imajımızı insanlara karşı sergilemiş olduğumuz tutumumuzu yeniden gözden geçirmemizi sağlayan ve aslında içimizdeki beni iyileştirmeye yönelik bir etkileşimde aktif. Hafta boyunca aktif olacak yoğun bir şekilde ama zaten geçtiğimiz hafta itibariyle bizler bu enerjinin etkisi altına girdik ve önümüzdeki haftada Devam edecektir 13 Mart haftasında da bu etkileri gözlemliyoruz bu açıdan bakıldığı zaman şimdi 14 Mart tarihine geldiğimizde Mars Neptün karesi de aktif olmaya başlıyor arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz Mars uzunca bir süredir e, ikizler burcunda retro hareketiyle beraber aslında Neptün'le e, kare görünüm gerçekleştirdiği bir dönemi geride bırakmıştık. Tekrar artık Mars ikizleri terk etmeden önce Neptün'le bir kare görünüm yapacak. Burada tabii kafa karışıklığı, yorgunluk, halsizlik, belirsizlik... Ee, neye öfkeleneceğiz, neye kızacağız neye kendimizi ifade etmeye çalışacağız. Yani e, karşımızda bir muhatap bulamadığımız kafamızın karışık olduğu, yanılsamalar içerisinde olabileceğimiz e, ve belki de hem kendimizi hem başkalarını bu yanılsamalara e, sevk edebileceğimiz bir görünüm bu. Tabi ilişkilerde biraz e, entrikaların, yalanın dolanın da aktif olduğu bir süreçten bahsedebiliriz. Güven de her zamankinden zor gibi bir taraftan güvenmek de zor gibi her ne kadar e, iyice görünümler olsa da tabii hafta boyunca e, Mars Neptün karesinin olduğunu da e, fark etmek lazım ama bir bakıma da Mars Neptün karesi özellikle hayallerimiz için idealize etmiş olduğumuz konular için Yeteneklerimiz için, hedeflerimiz için eyleme geçmek açısından da aslında bir e, motivasyon kaynağı olacaktır. Bu motivasyonla beraber e, harekete geçmek adına aslında gerekli e, ekipmanlara sahip olduğumuzu fark edebilir ve bu şekilde ilerleyişimizi rahatlıkla sürdürebiliriz gibi de gözüküyor açıkçası. Devam ettiğimizde 15 Mart tarihinde balık burcundaki Güneş'in yine balık burcundaki Neptünle kavuşumu yaptığını görüyoruz. Artık yavaş yavaş Güneş'in balık burcundaki transde de son bulmaya yaklaşmışken Neptünle kavuşuyor. Aslında bir taraftan Güneş-Mars karesi, bir taraftan Güneş-Neptün kavuşumu. Ee, i̇dealize ettiğimiz alanlar e, oldukça aktif. Hayal dünyamız, rüyalarımız, sezgilerimiz çok aktif. E, kafa karışıklığı yaşayabiliriz. Ama bir taraftan da odaklanmamız gereken şeyleri Güneş'in etkisiyle beraber fark etmeye başlayacağız. Burada Güneş-Mars karesiyle beraber, e, Mars-Neptune karesiyle beraber tabii ki eril enerjilerin mücadelesi, e, sıkıntısı, savaşı da olabilir. E, bir takım güç e, mücadeleleri diş geçirebilme, üstünlük sağlayabile, sağlayabilme gibi etkilerle alakalı da aslında kendimizle ilgili fark etmemiz gerekenler var. Ama güneş neptün kavuşumu yaratıcı yönümüzü daha aktif hale getirecektir. Sanatla alakalı çok güzel çalışır. Rüyalar, sezgiler, dualar, bu alandaki sezgisel mesajlar ve özellikle tabii ki e, aşıkların birbirine aşkını itiraf etmesi adına da oldukça e, önemlidir ama yine de e, Mars ile karesi e, durumda bir gerginlik olabileceğini de gösteriyor açıkçası. 16 Mart tarihine geldiğimizde Merkür e, balık burcuna geçmişti biliyorsunuz ve e, hali hazırda ikizler burcunda olan Mars ile bir kare görünümü var. Yani bu hafta Mars İkizler Burcu'ndan gitmeden önce gerçekten bizi biraz zorluyor. Yani şöyle bir altı ayın hesabını çekiyor gibi gözüküyor açıkçası. Merkür-Mars karesi özellikle tabii tartışmalar için, saat konuşmalar için oldukça etkili bir durum. Burada özellikle tabii bizi tartışmaya çekmeye çalışan agresif enerjiler olabilir, bir şekilde e, laf... E Laflarla bir mücadele, bir zorluk hali içerisinde olabiliriz. Çok hızlı düşünüp hızlı hareket etmek isteyebiliriz. Bunlarla ilgili çok fazla tabii ki bu kaosla kendimizi sürüklemezsek daha rahat ederiz gibi gözüküyor açıkçası. Bu hafta boyunca yine etkili olacaktır ama en yoğun enerjisi yine 16 Mart tarihinde. 16 Mart'ta aynı zamanda Venüs'ün Boğa burcu transiti başlıyor. Bu da çok güzel bir transit çünkü Venüs Boğa Burcunda yücelir. Burada tabii ki Venüsyen konularda parayla alakalı, uzun zamandır topraklanmakta, güvende hissetmekte zorlandığımız süreçler yaşıyoruz. Aşka dair, sevgiye dair, geleceğe dair bana ait dediğimiz şeylerle alakalı aslında sınavlar veriyoruz. Çok hızlı şekilde gündemlerimiz değişiyor. Şimdi Venüsün tekrar Boğa Burcuna geçmesiyle beraber aslında. Biraz daha topraklanmaya başlayacağımızı söyleyebilirim. 10 Nisan'a kadar devam edecek Venüs'ün boğa burcu geçişi özellikle tabii ki aşka dair, paraya dair, odak, istikrar, güven, tutku ve arzunun da artacağı, bu alanlarda, Venüs'ün konularda da şanslı olmaya başlayacağımız, haritamızda boğa burcunun temsil etmiş olduğu alanlarda güzellikler yaşamaya başlayacağımız bir durumdan da söz edebiliriz arkadaşlar. Yine 16 Mart tarihinde e, Güneş-Mars karesini yaşayacağız. E, Güneş-Mars karesi aslında biraz evvel bahsetmiş olduğum gibi bir taraftan Mars-Neptün karesi, bir taraftan Güneş-Neptün kavuşumu ve aslında hafta boyunca etkili olan e, bir yanımızın gerçekten oldukça umut dolu, e, huzur dolu olduğu, bir taraftan da kafamızın karışık olduğu farklı e, durumların e, da e, bu olayla beraber tezahür ettiği süreçlerden geçiyoruz. Ee, yani gerginlik bir tarafa, bir taraftan da e, tabii ki e, kendimizi iyi hissedecek, iyi hissettirecek alanlara ihtiyacımız var. Evet, e, 16 Mart tarihinde ise merkür Neptün kavuşumu aktif olacak. Bu da çok güzel e, bir görünüm aslında. Yine sanatsal faaliyetler için, rüyalar için, dualar için, e, aslında kafamızı kurcalayan zihnimizi Kalbimizi yoran konuların neden olduğunu anlayabilmek adına kalp frekansında olduğumuz zaman çok daha etkili bir şekilde çalışacak bir görünüm. Yani e, bu hafta bir taraftan çok izah edemediğimiz sezgisel durumlar yaşarken real dünyada da gerginliklere açık olmamız gerekiyor. Biraz stresli olabiliriz bu bağlamda ama tabii ki normal e, sadece stresi hangi alana yansıtacağımız noktasında daha e, aklı selim şekilde hareket etmek yerinde olacaktır. Evet haftanın sonuna doğru ilerlediğimiz zaman artık... E, Yavaş yavaş ee, Venüs'ün tabii Burcu geçişiyle beraber 17 Mart tarihinde Venüs-Satürn e, sekstil açısı e, aktif. E, burada çok keyifli aslında özellikle uzun süreli ilişkiler için, e, evlilikler için, ortaklıklar için yeni başlayan ilişkiler varsa burada aslında taahhütte bulunmak, güven vermek e, bir şekilde güvende hissettirmekle alakalı pozitif yönde çalışacaklar ama taraflarında tabii ki çabasına ihtiyaç duyulacaktır e, sekstil açılarda 18 Mart tarihinde Merkür Koç burcuna geçiyor. <gülüyor> Merkürün Koç burcu geçişiyle beraber artık e, dilimizle e, beynimiz arasında herhangi bir filtre olmaksızın doğrudan düşündüklerimizi dış dünyaya aktarmaya başlayacağız. Taktik yok arkadaşlar. Merkür balıktaki kafa karışıkları yok. E, rüya alemi, hayal alemi yok. Şimdi ise artık e, gerçekten düşündüklerimizi söyleyeceğimiz, bazen de tartışmalı enerjilere açık olabileceğimiz bir görünüm aktif olacaktır. Hafta sonundan itibaren başlıyor ama e, ortalama 20-25 gün kadar sürecektir. Evet e, haftanın enerjileri bu şekildeydi. E, ve bu bu şekliyle aslında Mars'ın, Neptün'ün ve Güneş'in açılarıyla beraber oldukça yoğun bir hafta olacak gibi gözüküyor. Dolunay sonrası sanki böyle oturup artık bir şeyleri düşünmeye başlıyoruz. Merkür balık burcu etkisiyle beraber tabii kafa karışıklığı, hülyalı bir halde deneyimliyoruz bir taraftan ama bir taraftan da gerçekten bu hülyalı halinde bize büyük katkıları olduğunu fark edeceğimiz bir hafta gibi gözükmekte. Genel etkiler bu şekildeydi. Çok kısaca artık yavaş yavaş böyle kanalın rutinine dönmek adına burçlara ilişkin birkaç cümlede paylaşacağım arkadaşlar. Sevgili koç burçları, bu hafta özellikle tartışmalara karşı kendinizi korumanız gereken bir süreçtesiniz. Uzun süredir zaten Mars 3. evinizde. Hızlı hareket ediyorsunuz, bazı aksaklıklar yaşıyorsunuz, belki kazalar yaşıyorsunuz, iletişim hataları ve kazaları da yaşadığınızı söyleyebiliriz. Özellikle bu süreçte sağlığınıza, mental sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Çok fazla düşünmek işe yaramayabilir. Gizli konularla alakalı e, bazı durumlar ortaya çıkabilir bu hafta itibariyle. Ve siz aslında neyi arzuladığınızı, neyi istediğinizi daha net bir şekilde anlamak zorunda kalacaksınız. Venüs'ün boğa burcu geçişiyle beraber yavaş yavaş bu hafta itibariyle e, mali konularda güzel gelişmelerde olmaya başlayabilir gibi gözüküyor sevgili koçlar. Güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçlarım. Bu hafta özellikle parasal konularla ilgili dikkatli olunması gerekiyor. Harcamalarınız noktasında daha temkinli olmalısınız. Özellikle Gelir gider dengesiyle alakalı e, tam da e, kestiremediğiniz süreçler yaşayabilirsiniz. Beklentilerinizle uygun olmayabilir durumlar ve bir şekilde boşluğa düşmüş hissedebilirsiniz kendinizi. Ama bu hafta aynı zamanda venüs burcunuza geçeceği için artık yavaş yavaş toparlanmaya başlıyorsunuz. E, kendinizi toparlıyorsunuz, biraz kendinize bakmaya başlıyorsunuz. Hayata daha sağlam bir şekilde tutunmak adına ilk adımları atmaya başlayacaksınız bu hafta itibariyle Sevgili boğalar güzel bir hafta olsun hoşça kalın Evet sevgili ikizler burçları bu hafta <gülüyor> yine gerginliğiniz üstünüzde artık e, kurtulacaksınız az kaldı e, Mart sonu itibariyle Mars'ın baskısından kurtulacaksınız sevgili ikizler burçları e, geleceğinizle alakalı Kariyerinizle alakalı, önünüzdeki yolla alakalı bir fantezi dünyasında yaşıyorsanız eğer bununla alakalı yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Bazen kendinize kızabilir, bazen kendinizle çatışabilirsiniz. Ee, ama bir şekilde size yön gösterecek, rehberlik edecek kişiler de olacaktır. Sizi gerçek manada destekleyen, kalpten sizin yanınızda olan insanların varlığı da gerçekten e, mutlu edecek gibi gözüküyor ve hayallerinize ulaşmak adına Belki de artık hızlanmalısınız, harekete geçmelisiniz artık, durduğunuz yerden kalkmalısınız gibi gözüküyor. Venüs'ün boğa burcu geçişiyle beraber içinizdeki aşkın, sevginin daha da büyümeye başlayacağı ve belki de bazı ikizler burçlarının böyle gizli ilişkilere yönelebileceği bir süreç olabilir. Güzel bir hafta olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Sevgili yengeç burçları. Bu hafta özellikle 12. elinizdeki Mars'ın etkileşimiyle beraber içinizde bir huzursuzluk, belki bir öfke, belki bastırdığınız duygularla alakalı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Özellikle hangi yolda ilerlemeliyim, gerçekten neye inanıyorum ve e, beni mutlu eden şey nedir bununla alakalı? Bir takım zorluklar yaşatacaktır size ama 9. evinizdeki Güneş-Neptün kavuşumuna baktığımız zaman aslında sizin için yeni bir yolun açıldığına dair de bir umut, bir inanç olabilir. Bu belki... Yeni bir sistem, yeni bir inanç, yeni bir yol, yeni bir kişi. Bugüne kadar alışık olduğunuzdan farklı süreçler ve durumlar olabilir. Bir taraftan da burada bir umut ışığı olduğunu görüyoruz. Venüs'ün burcuna geçmesiyle beraber kariyer gelirlerinizde bir takım artışlar söz konusu olabileceği gibi arkadaşlarınızla güzel zamanlarda geçirebilirsiniz. Mutlu bir hafta olsun sevgiler. Merhaba sevgili Aslan Burçları ee, Bu hafta özellikle arkadaş ilişkilerinde biraz dikkatli olunması gerekiyor. Arkadaşlarla ilgili bir takım tartışmalar yaşanabilir. Özellikle Gelir gider dengesi, borç, harc, ödemelerle alakalı konularda e, bir takım krizler ve kaoslar söz konusu olabilir. E, desteklenmek veya destek görmek, desteklenememekle alakalı bir tema gündeminize gelebilir. E, mali konularda yine de tedbirli olmakta fayda olacaktır. Bununla beraber Venüs'ün Boğa burcuna geçmesi kariyerinizle alakalı, geleceğinizle alakalı güzel bir sürece girdiğinizde işaret etmekte. E, üstlerinizden destek görebilirsiniz bir şekilde insanların gözüne girip. ...ve parlayabilirsiniz kendi alanınızda. Mutlu bir hafta olsun sevgiler. Merhaba sevgili Başak Burçları. Ee, bu hafta özellikle iş hayatınızda... E, ...bir takım gerginlikler olabilir. Mobbing'e maruz kalabilirsiniz. Üstlerinizle tartışmalar yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmakta fayda olacaktır bu süreçte. E, hırsızsınız. E, artık harekete geçmek istiyorsunuz ama... ...bu konuyla ilgili... E, bir takım zorluklarda yaşayacağınız aşikar, ee, özellikle ortaklı bir proje yürütüyorsanız daha temkinli olmanız gerekiyor. Evlilikle alakalı da aslında e, bazı konularda yanıldığınızı hissedebileceğiniz süreçler yaşayabilirsiniz. Ama bir taraftan da size umut veren ilişki durumları da ortaya çıkabilir. Tabii ki kişisel yaşantılarınıza göre farklılık arz edecektir. Venüsün bu hafta Boğa Burcu'na geçmesiyle beraber e, özellikle... Yeni bir yol, yeni bir yolculuk, güzel bir haber, güzel bir gündem karşınıza çıkabilir. Yeni bir insanla tanışabilirsiniz belki. Güzel bir hafta olsun. Sevgiler. Merhaba sevgili terazi burçları. Bu hafta özellikle seyahatler, uzaklaşmak, şehir değiştirmekle alakalı bir takım aksilikler, son dakika gelişmeleri canınızı sıkabilir gibi gözüküyor. Bazı plan ve programlarınız varsa... Bunlarla ilgili krizler sizi biraz yorabilir açıkçası. Bununla beraber aslında bir taraftan da yeni bir düzen oluşturabilmek adına, yeni bir yola girebilmek adına belki sağlıkla alakalı bir sorun yaşıyorsunuz, belki iş hayatınızla alakalı. Burada umut vadeden gelişmeler de yaşayacak gibi gözüküyorsunuz. Venüsün yönetici gezegeniniz Venüsün Boğa burcuna geçmesiyle beraber destekleneceğiniz alanlar. Açılıyor size yani bir takım ekstra ödenekler olabilir eşin mali durumu veya miras konuları veya toplu para giriş çıkışlarıyla alakalı da güzellikler yaşayabilirsiniz ve desteklendiğinizi görmek sevildiğinizi görmek size iyi gelecektir. Ee, güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın. Sevgili akrep burçlarım e, bu hafta özellikle... E, gizler burcundaki Mars'ın biraz gergin etkileşimleri var ee, burada krizler ortaya çıkabilir kontrol edemediğiniz alanlarda dikkatli olmakta fayda olacaktır kendi korkularınız, kendi öfkenize de yenik düşebileceğiniz bir süreç var aşka dair, maddi risklere dair de e, ufak tefek krizlerle mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz ama belki de birçok akrep burcu için bu hafta e, gerçekten çok güzel aşklar da gündeme gelebilir gibi gözüküyor bununla beraber e, baktığımız Venüs'ün boğa burcu geçişiyle beraber ikili ilişkilere dair de güzel bir sürece giriyorsunuz. Yani eşinizden yana, ortağınızdan yana şanslı olmaya başlayacağınız, daha ılımlı, daha uyumlu ilişkilere çekileceğiniz bir süreçte bu hafta başlayacak sevgili akrepler. Güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay Burçları bu hafta özellikle ikizler burcundaki marsın biraz gergin etkileşimleri var. Eşiniz, evliliğiniz, partnerinizle alakalı gerginlikler yaşanabilir. Muhataplarınız size gergin ve öfkeli çıkışlar yapabilir gibi gözüküyor. Burada aile içerisinde biraz huzursuz hissedebilirsiniz ama bir taraftan da ee, güzel gelişmeler olacak aile içerisinde. Belki ev alacaksınız, taşınacaksınız. Bununla alakalı güzel gündemler olacak. Ama bir tür hareketlilik de sizi gelecek gibi gözüküyor. Venüs'ün Boğa Burcu'na geçmesiyle beraber de iş hayatınız ve sağlığınızla alakalı daha iyice bir sürece giriş yapabilirsiniz. Ee, sevgili Yay Burçları, güzel bir hafta olsun diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Oğlak burçlarım ee, Bu hafta özellikle çocuklar, aşk hayatınız, ee, sevmek, sevilmek ve beğenilmekle alakalı bir takım krizler var gibi. Ee, özellikle tabi burada e, ilişkilerde bazı yanılsamalar, aldanmalar, aldatmalar gündeme gelebilir gibi e, gözüküyor bazı haberler alınabilir beklenmedik ilişkiler e, beklenmedik teklifler e, gündeme gelebilir yeni bir ilişkiye de başlayabilirsiniz ama bir takım kaotik süreçlerle de uğraşmak e, durumunda olabilirsiniz bununla beraber Venüs'ün boğa burcuna geçmesiyle beraber de biraz gündemlerimiz değişmeye başlayacak e, burada özellikle e, Venüs'ün boğa burcu etkileşimiyle Yeni bir aşk gündemi karşımızda gibi gözüküyor. Bir takım düzen değişimleri, gerginlikler siziyorsa da birçok oğlak burcu içinde aslında yeni aşklar, yeni ilişkiler var gibi bu hafta itibariyle bakalım. Güzellikler sizinle olsun. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçlarım. Bu hafta özellikle parasal konularla ilgili dikkatli olunması gereken bir süreç risk almamalısınız. E, kritik yatırımlar yapmamalısınız, risk yatırımlardan kaçınmalısınız. Kendinize fazla güvendiğiniz, kendiniz hakkında, kaynaklarınız hakkında e, biraz fazla iddialı olduğunuz süreçlerden sınanabilirsiniz. E, temkinli olmakta fayda var. Yine dolandırıcılıklara karşı da dikkatli olmakta fayda olacaktır. Bununla beraber Venüs'ün Boğa Burcu'na geçmesiyle beraber uzun zamandır aile hayatında yaşamış olduğunuz o huzursuzlukları üzerinizden atmaya başlayacaksınız. Belki yeni bir ev, yeni bir düzen. Belki evinize ısınmak e, bu dönemde gerçekten çok önemli olmaya başladı. Bunlarla ilgili keyifli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aile toplantıları, ev toplantıları çok daha keyifli olacaktır. E, burada daha çok köklendiğinizi hissetmeye başlayabilirsiniz umarım. Güzel bir hafta olsun. Sevgiler. Merhaba sevgili balık burçlarım. Bu hafta özellikle aile içerisinde biraz krizli süreçlerle mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Kendiniz bir hayal dünyasında gezerken realitedeki sorunlar sizi biraz yorabilir gibi gözüküyor. Aile büyükleriyle alakalı da temkinli olması gereken süreçler var. Bununla beraber aslında kendi potansiyelinizi fark ettiğiniz, kendi gücünüzü keşfettiğiniz de bir süreç olacak gibi gözüküyor bu hafta itibariyle. Çok güzel farkındalıklar yaşayabilirsiniz bir takım mucizeler, mucize olarak adlandırabileceğimiz deneyimlerde yaşayabilirsiniz gibi gözükmekte sevgili balıklar. Bununla birlikte Venüsün Boğa Burcu'na geçmesiyle aslında çok güzel haberler de alacaksınız. Güzel ilişkiler, tanışmalar, konuşmalar, yazışmalar, sohbetler de olacak gibi gözüküyor. Belki birçok balık burcu için de yine yeni flörtler gündeme gelebilir. Umarım güzellikler sizinle olur. Mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastoloji hesabı veya opikusastoloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.